Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle yeni bir videodayım arkadaşlar. E, bugün sizlerle arkadaşlar dünkü sözümüzü tuttum ve bugün Lada Largus yani Dacia Sandero ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle arabanın içini e, göstereyim. Gördüğünüz gibi tam enişte arabası bu arada. Yani taksilerde falan çok kullanılıyor bu arabalar tahminim. Yani ben öyle görüyorum. Heh vites atıyor. Az önce arkadaşlar video vites atmadığı için araba boşa gitti gerçekten. sessiz deneyin arkadaşlar bir dakika şimdi, şöyle alacağım. şimdi yakacağız arabanın motoru evet, emniyet kemerini takalım sol sinyali verelim ufaktan evet dünkü testlerin aynısını yapacağız arkadaşlar şu vitesini de alayım yanıma Dünkü videoyu iyi izlendi arkadaşlar. 27 kişi izledi daha dünden bu yana. Evet tatlı bir araba arkadaşlar. Normal zamanda açıp yani oynuyorum bu arabayı. Çok canım istedi. Aslında bugün hiç gününde değildim böyle video çekecek kafada değildim aslında ama dedim şimdi yarın dedim falan bu videoyu atacağım falan dedim YouTube'a. Söz verdik. Atalım dedim hadi. Güzel bir araba ama. Yani Doblo'dan hariç hani Doblo'yu o kadar sevmiyorum ama bu arabayı acayip çok sevdim arkadaşlar. Dutch olarak yapsalarmış gerçekten daha büyük zevkle oynardım. Şöyle de koyamıyorum. Direkt webcamin önüne denk geliyor. Bu arada arkadaşlar yukarıya bakıyordum. Dün daha düz bakıyordum. Fark ettiyseniz bugün webcamin birazcık e, monitörümü kapattı gibi bir şey oldu. Ben de o yüzden Monitörü yukarıya aldım. Konuna mı? Niye çalıyorum? Onu? Şerefsiz. Şarafsız. şey biraz... Köy yoluna çıkalım arkadaşlar bu arabayla. Şimdi sağdan çıkacağız. Efsane rol play tadında oldu ya bu arabayla. İsterseniz rol play yapabilirim sizlere böyle güzel kafa falan. Var kafamda öyle bir şeyler ama ister misiniz bilmiyorum. Daha tabii izlenmiyor Sıtka Drive videolarımız. İzlenici, of, araba kaydı fark ettiyseniz. Evet, sandalyemi şöyle düzelteceğim. Kusura bakmayın biraz çizkin bir görüntü oluşmuş olabilir. Bu arada direksiyon kamerası isterseniz de koyabilirim arkadaşlar. Yani öyle bir imkanım var ufaktan. Şöyle şuradan. Bakalım manevraları nasıl arabanın yol tutuşu falan. Yani ben az çok biliyorum ama yine de sizlerde göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi araba dönmiyor. <gülüyor> El freniyle gittik az önce yalnız. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Videoyu şurada bir durduracağım. Ee, Webcami aşağıya alacağım. Ki sizde rahat görüyün. Ben de rahat görüyüm. Evet tekrardan geldim arkadaşlar. Şöyle gaz pedalı falan zaten o kadar önemli değil. Hem sizde kaç bastığımızı görün. Hem de devri falan görmek isteyen arkadaşlar olabilir. Benim vardı öyle. İşte çok eskiden YouTuber'ları izlerdim zamanında. Onların hep böyle kaç gibi devirde işte kullanma, gaz pedalını ne kadar da kullandığı falan izlerdim arabayı sürmeyi öğrenince falan. Ben de işte onları taklit edeyim falan. Gerçekçi sürmeye çalışırdım. Ama bir zaman sonra insan tabii yavaş yavaş kavruyor her şeyi. Araba gördüğünüz gibi aslında tam böyle şey e, yol tutuş falan aynı bana gerçek arabalara anımsatıyor satıyor biraz. 90'lar falan işte buralar dönüşler falan orada kaç kilometre döndüğüm hiçbir fikrim yok. İlerde biraz daha keskin dönüşler var. Güzel yol verir mi? Köklersek verir. Ulan Audi Audi Bir adam var Evet arkadaşlar videoyu like atıp Alt taraftan abone olmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum ee, Bugün normalde iki video atmaya çalışacaktım ama Vaktim olmadı ve bu Cumartesi-Pazar'da büyük ihtimalle video atamayacağım. Çünkü e, Başka bir yere taşınıyoruz. Olduğumuz yerde. Zaten iki sokak öteye falan taşınıyoruz. Ama gelene işler var. Bu Cumartesi-Pazar o yüzden büyük ihtimalle video atamam Ama gelene de Video atmaya çalışacağım tabi. Evet şuraya bakalım. 100 km'de girmeyi deneyelim. Araba dönmüyor yani Zorla döndüğünü siz bile hissettiğinizi Düşünüyorum bakın, şuna bak manevra diye bir şey yok ara burada. Bundan sonra arkadaşlar bir tane spoiler vereyim. Ee, lüks bir araba gelecek bu videodan sonra. Şundan sonra makası Lüks bir araba gelecek arkadaşlar. Ee, tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Evet dediğim gibi tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Çok güzel çok fena bir şekilde çıktı arkadaşlar. Bir tane orada şirket çıktı baksanıza. Allah'tan kameram kötü de o kadar çok şey anlaşılmıyor. Görünüyor mu lan yoksa evet biraz görmüyormuş. Evet arkadaşlar o da annem girdi. Kusura bakmayın. Evet. panlamasyon, benim misyonum. Alfa gece Ay, telif telif yemeyelim şimdi arkadaşlar. Arabayı açalım biraz ya. Üçte bakalım kaç kilometre yapacağım. 110'u gördük ama. Şimdi burası sakat yer. Allah be yapıştırdık adamın arkadan. Evet arkadaşlar isterseniz e, bir BMW ile yanlama videosu da atabiliriz bir ara sol tarafı dönüşüyor bizden dönüşecek buradan Hemen bir dönüş. Bomba. Şu yayaları hiç sevmiyorum ben boyunda ya. Yaya. Bir tane yaya ezdirin de sesini duyurayım size. Bu arabanın içi de biraz karanlık ya sanki. Gerçi reisi siyah yaptık ama. Siz çok güzel be. Dede, ne arıyor ne bunu Ses gidip geliyor sebebini bilmediğim bir şekilde. Nereden buradan mı saldırdınız? İleriden dendi. Ses arabadaki ses tam kamyon sesi değil mi arkadaşlar? Tam bir kamyon sesi var ya. Ara ara kasıyor. Şerefsiz ya. Şofotere geçmedik arkadaşlar. Para yok, anasını satayım. Üşeniyorum gidip eski montörü yaptırmaya. Bandicam'den de kayıt alınca böyle rezillikler çıkıyor. Evet, tekrardan aynı yola, gel yola geldik. Bakalım. Araba iyi kayıyor yalnız arkadaşlar. Bakın, of. Yani biz orada bakalım. Bir hız testi yapalım, kaç döneceğiz. İçeri alayım. Zım, zım, zım, zım, zım, zım. Şöyle Evet. 80 çok rahat dönüyor, 90. Evet, 100'e geldim, yapışıyor. Bu arada bitiyor araba. 98'e kadar 100 kilometreye kadar. İşte 90. Bak hemen lastik sesi geliyor. Şunu bir kaydırabilir miyiz? Yok kaydırmaya. Şey var arkadaşlar. Lada'nın bir tane hatchback arabası var. O çok güzel kaydırıyor. El freniyle. Bir arada onu alıp yanlayalım. ets de olsa hemen tak tak çıkardım orada. Çok yavaş gidiyor bunlarda ya eşekler. Sizi biraz dağlara götüreceğim arkadaşlar. Dağlar ooooy Dünkü videoda böyle kameraya bakmışım. Otobandayız karayolunda. Bir ama bir koymuşuz <gülüyor> polisin arkasından Fiziğe de çok hoşuma gitti benim arabanın ya Tam böyle eski araba fiziği var böyle anlasörler Tofaş gibi amına koyayım <gülüyor> Şurada bir yerde en sevdiğim dönüş var diyecektim Aynen ben de öyle dönüyorum hep buraya 130 ile bile geçersiniz oradan Böyle dümdüz geçiyorum oradan <gülüyor> %60'a düşeceğiz. 2'ye çekeceğiz. Bizi sonra anahtar İyi Yip arttırıyoruz yalnız. Yani normalde böyle bir arabaya bastığımız zaman ana ağlar. Yani ağlaması lazım. Ağlamazsa araba, araba değildir büyük ihtimalle. Baksana nasıl köklüyüz abi. şey gibi ya. Tam lafıma giriyordum arkadaşlar. Gene bir odaya girdi. Şey gibi arabanın sesi. Karsanları bilenler bilir mi bilmiyorum artık. Karsan c ee, J9 muydu neydi onlar? Aynı o ses var arabada ya. dağlık bölgede duralım ondan sonra zaten şeye geçeceğiz hız testine getirdim görünüyor yol tutuş testini falan yaptık fren testini de şimdi yapıyorum cırt abi bir b** çıkmaz bu arabadan R'ye bile geçmiyor vitesi geriye bakalım bir yadan Geç lan geç, eşek Hop, pulede kalmış Daha bayır testimizden de geçerse Bir tek hız testi kalıyor Zaten hızdan şeyden yol tutuşundan geçemedi Sınır 5 puan arkadaşlar arabada Sınırın yol tutuşundan geçmesi için Evet Akciğer ah yer almadı. tozu dumanla boğdu bize araba Evet Burada da battı Frenler 0 zaten onu hiç saymıyorum bir el freni tutuyor o da bir yani bir tutsun yani el fren tutuyor yol tutmuyor fren tutuyor dağı tırmanamıyor bakacağız İnşallah hızla kurtarır istediğim hızı ist yani bana sağlar yani 210 220 bassa yeter bakın şurada kaç diyor şöyle bir yakınlaşalım tam 200 diyormuş lan ibrede Tamam sen 160 bas ben ona da okey <gülüyor> Evet arkadaşlar şurada bir videoyu durduruyorum hemen karayolunda beraberiz arkadaşlar. Evet karayolundayız arkadaşlar şimdi. Açalım. El frenini çektik. Şey hiç umurumda değil arkadaşlar. Emniyet kemeri takmıyorum. Zaten yol boş. Arabayı full kökledik. Dünkü gibi fail yapmaya çalışmayacağım arkadaşlar yapmamaya çalışacağım. Sanki dünkü feilleri bilerek yapmışım gibi söyledim. Evet. İlcanın direksiyonu kavradık. Beşinci bir test, Son. Ne demiştik biz arabadan? 180 yapsın. Geçecek. Hız testinden geçecek. şu an gidiyor. 170 oldu. evet 180 yaptı arkadaşlar. bir ticari'nin 180 yapması büyük başarı. benim için. evet 190'a doğru gidiyor. sanki 220 mi vuracak ne? güzel de yol şey yapıyor aslında. 191 195. Bayırda 190'a falan düşüyor 200 yapardık da neyse bayırı da aşağı alırız 200. Ü. Evet 201 oldu. Burada uçacağız arkadaşlar şu direksiyonu istiyorum. Dön, olan ben eş şekerif. Tamam 201 diyelim arkadaşlar. İyi gitti yani. Arabanın şeyine göre iyi gitti. Yol tutuşu yok işte dediğim gibi arkadaşlar. Yol tutmuyor araba. Geçen çok genişten girdim ama. orada de iyiydi mesela. Evet arkadaşlar videomuzun da e, burada sonuna geldik. E, dediğim gibi arkadaşlar like atıp Tiktik tik sesi kapatalım. Alt taraftan bir like atıp ve kanalıma da abone olursanız Videoyu da buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.